Eğitemiz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün efsan bir Valorant TV'de daha beraberiz. En öncelikle yanımda Enes'e hoşgeldiniz. Evet, hoş, hoş buldum. Böyle gidiyor. Hello team. E, bugün Valorant'tayız. Valorant bizi yaklaşık... Biz Valorant 4-5 gün önce falan yükledik. Bayağıdır Valorant'ta Hello. giriyoruz. Gatehaw falan da giriyoruz. Yani Valorant'ta birazcık ısındık. Isındık. <gülüyor> size de video çekelim dedik. 5-6 <gülüyor> gündür de video atamıyoruz. İK'a yaklaşıyoruz. O yüzden teşekkür Şimdi evet. Evet sen şimdi bu kadar konuşma yaptım. Tahmin edin maç şey olacak. Ha iyi girdi. Yani o kadar konuşma yaptım. Girmeseydi artık. <gülüyor> Dönmek yok. Bizi yok edemeyeceğim, yani gün bizim gibi. gelsin Ooo takımda youtuber var Evet ve videodayız şu anda Kim bu dediyem bu arada? Tanımıyorum Eski Bilmiyorum Aha 900 abonen mi vardı ya? Evet 990 Nereden biliyor lan bu şurt. Nara'ya baktın lan hemen. Aynı şey işte. 995 olmuş. Düşman görüldü. Ne ara baktım? Nara'ya baktım. Silindi. <gülüyor> Düşman görüldü. Buradan buna da selam olsun bu videoyu kazanıp patatsın. Waited, ma. Hayır. Hı. Sen bombayı yıka adam burada. <Gülüyor> Hadi Şimdi arkadaşlar Türkçe'de böyle var çok güzel Türkçe'de başlıyor. bir şey mi dedi? Pardon. Kulaklara yardım ediyordu. Duygu alsın sen. Güzel bir ailem. Güzel babayın Aslında gt twitch yapsaydın. İnsanlar sende twitch yapsaydın. İsim değişitsen sen gt twitch falan yapsana. Gt twitch falan yapsana. Yaptı böyle iyi. Allah be! Adam buradayız. Geri bassana sen support a tarafı var bayağı. Tamam, oraya doğru bir atlıyaramaz. yanlışlıkla buraya attım. Hacı adamlar var elaz. Adamlar şeye girdi, adam da alır. Bir ben düşman ben kaldı. Ortama gideceğiz. B A dönecek hani. gittik. Burda bomba orada. Ben B A'ya bakıyorum da. Bomba sen ne diyorsun? Biz terörist mi istiyoruz? Ben... Biz anti. Allah Allah. Eyvallah. Şunu aldı bir tadına Bu ne buldog attı Reis o, o aldı su, şu Kürt aldı şükür Adam attı Onu ben attım ben vandal aldım ben Buldog sen mi attın tamam çok kötü silah arkadaşlar 3-3 vuruyor CS'nin faması Diye ezberleyebilirsiniz Nişan alınca 3-3 Ama ben sana çok vurdum Hak etmiyor muyum ben seni? <gülüyor> <gülüyor> Öf, karbon attım be <gülüyor> ya, Çok kötü karbon ya. Rakip Hacı öldürüldüm. adamı bayağı vurdum Diğer adama en az Onu da öldürdüm Yok be long. Allah belanı bomba vuracağız. O, o. Baba biraz coşturdum mu arkadaşlar? <gülüyor> Siyi de fazla evet. açılıyorsun. Aynen fazla açılıyor. Canlarını yakmazsak ders çıkarmazlar. Hacı ben bandal aldım atayım mı de bandal? Bende de var. Tamam. O zaman ben siz B'desiniz biz daha geçelim Ben uçluğuyla arkada duruyorum anca. Çünkü tahminen buçuklar Adam attırmayın Adam attırmayın Portal sesi Oğlum. Oğlum adam portaldan girmiş ya Ya da. Ya ben sana dedim fazla yaklaşma diye Kanka adam portaldan girmiş dikkat et Ya fazla açıldın sen ya ben çok açıldım ya ben tam bak şu da öldüm. Ah, Senサポートsın oğlum açılma lan. Ben de birlik gücü var. Ben bu ev senle gidelim öldüp sen seni canlandırayım boşuna gitmesin. E girdiler. Geldi geldi. Çanta yol spike yerleştirildi. Nerede spike? <Gülüyor> <Gülüyor> Düşman Gel de Çekilin yolumdan. Hele şu orada adamlar var. Şurada da var. Hayran aldım, aldım, aldım. Orta içeride de var. Karışman kaldı. Hadi. Jump in, haste, in, fast. Tam aldım, aldım. Hop! Oh, aldım, nice. Hayır. Patlamayacak mı şimdi? Gel, patlamayacak. Yer nerede? dire ay. Bunlar karşılık son vermeyecek herhalde. Adam save yaptı herhalde de. Yo adam oyundan çıkmış lan. Ana Afrika. dün de bizde aynısı oldu sana bir şey diyeyim mi? Bana deli gibi var arkadaşlar bir... benim ilk İki küçük ENC'si tamam. drip atabilmek için öldüğü son ya da farklı bir konu. Ya da farklı farklı farklı. Egg'si onda dur belki. <gülüyor> yine çuvallayacaklar. Ne? Sen orada dur. Tamam. Ben de şurada duruyorum. Ben Sport'um burada duruyorum. Bu karakter de support işte. Yani bir de çok open Aa, bir şey. Aaa şurada çok adam var bak. Şu kısımda. A'da, A'da laksın. A'ya geçelim. Ya dön dön. Dikkat dikkat! Cam basabilir misin bana A'daysan? Eee Geliyor. A'ya geliyorum birazdan. Basarım şimdi. Bunu oğlum niye kalkattın? Senin için Teşekkürler Şeref Bir düşman kaldı Allah ben oh. o kadar vurdum ki O bir odam önüme çıktı şansa bana vurdum adamı var ya <gülüyor> <gülüyor> Kocan yaptığından bir ma iki Korku maçtan. gözlerimi kör ediyor. Evet. Bu bana lazım. E, Yalnız, ben normalde kilo oynamam. Şu anda da oynamıyorum da. Saadet. Kilo oynamak bence salakların işi. Yani. Abi şey ya takım kaybedebilir takım. Ya, takımı satmak diyor. ayaktayız. Arkadaş yalnız yanlış yapıyorsunuz. İkiniz de aynı yere bakıyorsunuz. Ben şuraya bakam daha. Görüldüler. Ben A bakıyorum. E adam buraya şey yapmış, girmiş şerefsiz ya. <gülüyor> Bir zehir bombası var ya, senin eski kullandığımız birisi. Suvan görüldü. Suvan görüldü. Ortal bombası var. long İyi savaştı. Beni canlandırsana. O gitmeden arkamdayım Allah be. Seni İyi canlandırırken abi, abi. Hep ben iyilik yaparken ölüyorum ya. Selena'sın. Bu benim lanetim arkadaş. Okay. <gülüyor> Canlandırdın adam öldü <değil> <gülüyor> Keşke canlandırmasaydın. Ay ya boşuna gitti ya. Bir adamı canlandırırken öldüm ya, o ailesi Tamam oyalamadım Bir düşman kaldı El erkek olsun Adamlar oynayamadı Şöyle Son 10 saniye o men ne yapıyor? Seyfliyor galiba. Hak Niye tekme taşıyoruz? Aa, benim Abi'nin param vardı diye aldım gittim bir şey yaptım. Oğlum arka eee Adamlar 3 kişi çıktı artık. Arkadaşlar çıkma şeyinde birazcık şey yapsalar artık diyorum ya. Bam falan yedirsek artık adamlar çıktı zannedin. Dün de biz aynısı oldu. Biz 4 kişi 5 kişiyle fight attık arkadaş. <gülüyor> Nerede oğlum adam orada orada orada, orada. Şimdi hop oh, şunu bir de bunu al para var he. atabilirim sana bir tane şey vandal Atayım mı? Şşş vandal istiyor mu? ala Oha 12.000'de hayvan. Ne yani sabah arkadaşlar adam seni Su olmuş. Düşman kaldı. Düşman Spiker gördüm. Lan sen ben öldürecektim adam var ya orada olduğunu sen biliyorsun. Şuna, şuna bir geçmiş olsun. Burada ses duyuyorum ha ben. Bir düşman kaldı. Ama o sesler de işte. Spike burada. Spike Lan iki kez, iki kez arda arda vandal attım burayı Beyler buraya vandal buraya attım sen olsun İngiliz Tamam bak burda dört Türk, bak birisiyim bir İngilizce konuşmamızı istiyo Allah yürü bakayım içeri ya Şu aynen şu kanka şeyler reportlayalım bari de multim için 福 çok düşman kaldı. Beşli bela. Lan tam şurayı alıyorum ya. Bundan kim sıkılır ya? Şahsen patlıyorum. Ya ben buna maç yalnız. Üçe 5. Ona sin maç hakikaten kanalı Yani ne şey maç? Yalan mı bunu? Çok şey maçtı. Kolay maçtı, biraz zorlasalar. Maç gele birazdan Afya kalar. Rubat. aldığın sahneleri atar. Dünyağa ah! hoş geldin. Ben ona o nat videodayım reis şey diyeyim. Adam ulti attı giremiyorum işe Az önce birisi ultisini bastı. Havale. Viper, Viper bastıysa hala o ultisinin içinde şimdi hala ultisinin içinde kaldı. Şimdi silindi. Niye? Hadi bakayım şunu miyeme. Vape'ı zaten hep burada gezecek ki oğlum. Ya ben de alıyorum diyor. <gülüyor> Vallahi içeri de aldım gazın içine ya. Robotum esledi attı. <gülüyor> bir dakika. Bu yarının son turu. Açın kesenin kö... ağzını. Sonra yok. Açın kesenin ağzını. Maç oldu arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim ya. Yani cidden kolay maçlar ama Adamlarım böyle <gülüyor> bir anda çıkmasın Heh Hoş geldin Benim oda han olduğu için giren çıkan belli de değilim <gülüyor> Yol geçersen bana da sene Yol geçersen Bir düşman kaldı Arkadaşlar <gülüyor> yürüyen hadi dokunsanız öyle <gülüyor> <gülüyor> Abi atarsın. arkadaşınız bu çevreleriyle giremediği için rezor olduk <gülüyor> Arkadaşlar sadece kill aldığın sahneler yaptıklar. Hep değiştiriliyor Tark. son Olay sayı. Oha şey olduk lan. 12 0'dan nasıl bir anda ant olduk biz. Ay terörist olduk ant ne ya. Yani? Neyse hemen push atalım da hemen bitsin maç. Öldü de şey push açıyaps. Kill aldığın yerler içinde bulalım. Tamilen daha çok güldüğüm sahnelerde böyle daha çok kill aldığım sahneler var maç. Böyle böyle şey yapalım. Evet arkadaşlar bence de bu oyun'a Riot Games acilen şey getirmesi lazım. Ee, ban yeme, A.F.K kaldırma, Cisturgodik gibi işler. Köşeye sıkıştırdım. Yani ya bir ceza ban olayı falan gelse güzel olur. Herkes artık A.F.K kalmaz. Adam yeniliyor, çıkıyor oynuyor. Yani. şerefsizler olur işte yenilip çıkıyor. Allah belanı. O silah neymiş? <Gülüyor> Abi silah herhalde Bir düşman kaldı. Dedim Last tide, one hundred four. One bullet. Yanılmaz belki ölme. Bir 20 saniye beklesene be. Arçi buraya gelmeseydin keşke. 10 saniye bekle kanka. Sen arkaya gelme yani. Bomb 104 Russia, Gitti gitti benim benim. Sen mi yaptın bunları? Yok sen tamam. gitti gitti bombi bombi. Son 30 Anahal, saniye. var. görüldü. Tamam. Oha. Neyse, güzel maç. Arkadaşlar kanalımıza ve videoyu beğenmeyi